da e-Banka yönetimi modülü kullanımı için IBAN nasıl satın alınır? E-Banka modülünü kullanmamız için öncelikle IBAN satın alınması gerekmektedir. IBAN'larımızı e-Banka modülü içerisinde sağ üst köşede bulunan satın al butonundan satın alabiliriz. İlgili ekranda bir IBAN'dan 50 IBAN'a kadar seçenekler mevcuttur. Satın almak istediğimiz IBAN'ın üzerine tıkladıktan sonra kredi kartı ile ödeme ekranı açılacaktır. İlgili alanları doldurduktan sonra Ödeme yap butonuyla IBAN satın alım işlemlerimizi tamamlarız. Satın aldığımız IBAN'lar satın alma tarihinden itibaren bir sene için geçerlidir.